bir cetvel ve bir pergelle P'den geçen ve çembere teğet olan bir doğru çizeceğiz. Burada gerçek bir cetvel ve gerçek bir pergelim yok ama daha havalısı var. Sanal bir pergelim ve sanal bir cetvelim var. İşte işte burada. Bakın pergel ekle'ye basıyorum. Merkezi istediğim yere koyuyorum ve yarıçapını da böyle istediğim gibi değiştirebiliyorum. Bu da cetvel ekle butonu. Evet, bununla da doğrular çizebiliyoruz. İstediğim gibi, istediğim şekilde değiştirebildiğim doğrular. Peki, şimdi bunları kullanarak p'den geçen ve çembere teğet olan bir doğru çizeceğiz. Hemen çizelim. Teğetin çemberi yalnızca bir noktadan kesmesi gerektiği için ve o noktada bu olduğu için, teğetin çemberi kestiği nokta p olacak. Ama teğetin bir özelliği daha var. Teğet çemberi kestiği noktada yarıçapa dik olmalıdır. Evet, bunları aklımızda tutarak çizdiğim şekle bir bakalım. Evet, oldukça iyi bir çizim yaptığımı düşünüyorum, ama ne yazık ki bu %100 doğru bir çizim olduğu anlamına gelmiyor. Mesela yarı çapı dik olup olmadığını bilmiyorum. Ya da acaba çemberi sadece bir noktada mı kesiyor? Bunlardan emin olmak için, emin olabilmek için sanal cetvel ve sanal pergelimizi kullanmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Kolay. Önce P'yi orta nokta kabul eden, bir ucuda bu çemberin merkezi olan bir doğru çizelim. Bunun için pergelimizi alalım. Merkezi burada olan ve yarıçapı da bu çembere eşit olan bir çember. Ve işte böyle. Şimdi de bu çemberi alalım ve merkezi P olacak şekilde buraya taşıyalım. Ne görüyorsunuz? Yeni çemberin çapı, orta noktası P olan bir doğru parçası oldu. Evet, orta nokta P. Doğru parçasının bir ucu da diğer çemberin merkezi. Cetvelimizi alalım. Bir ucunu buraya koyalım. P'den geçip, çemberin diğer ucuna varalım. Peki bütün bunları neden yaptık? Tekrar ediyorum, P'yi bu doğru parçasının orta noktası yaptık. Şimdi bir orta dikme çizebilirsem, orta dikme P'den geçer çünkü P orta nokta ve bu dikme yarıçapa dik olur. Yarıçapa dik olur çünkü ilk çemberin yarıçapı bu doğru parçasının bir parçası. Peki şimdi, hadi bakalım pergeli bir kere daha kullanalım. İlk çemberin üzerine getirelim. Ama bu sefer farklı bir yarıçapı olsun. Mesela, böyle. Şimdi, bu çemberden bir tane daha çizip, onu da bu çemberin merkezine koyacağım. Evet, buna benzeyen bir çember daha. Ve buraya taşıyorum. Peki, bu iki çemberin kesiştikleri noktaları ilginç yapan nedir? Bakın, bu noktanın, bu noktaya uzaklığı, buna olan uzaklığına eşit. Neden? Çünkü büyük çemberlerin yarı çapları eşit. İşte bu yüzden de bu noktanın bu noktaya ve bu noktaya olan uzaklıkları eşit oluyor. Ve iki noktadan eşit uzaklıkta olan bir nokta da orta dikmenin üzerinde olur, değil mi? Bu nokta ve bu nokta ikisi de orta dikme üzerindedir. O halde bunları cetvelle birleştirelim ve orta dikmemizi çizelim. Bu nokta. İki büyük çemberin merkezlerinden eşit uzaklıkta. Aynen bu nokta gibi. Hatırlatayım, büyük çemberlerin merkezleri de bu doğru parçasının uç noktaları. Evet, bir doğru çizmek için iki noktaya ihtiyaç vardır ve karşınızda orta dikme. Orta dikme, ilk çemberin merkezinden P'ye olan yarı çapa dik. Şahane! O halde, çemberi P'de, yani sadece bir noktada kesen ve yarı çapa dik olan teğeti çizdik. Tüm bu yaptıklarımız zor ya da karmaşık görünebilir diyeceksiniz ki ne gerek var. Bunları yapmadan göz karar da çizebiliriz. Ama t, t böyle, burada gösterdiğimiz gibi çizerseniz doğru ve kesin bir çizim yaptığınızdan emin olursunuz.